Ben şimdi şöyle baktığınızda birbirinize şu mahrem mesafede şunları çok rahat göreceksiniz. Çünkü hani şey, ekrandan göremiyoruz. Ne Hiç gerek yok ekrana. Bence yani, birbirlerinde yapacaklar. Daha pra, şey hissederek daha dokunarak konuşur Sonra şey videoya da tekrar alırız. Bunu bir daha yaparım. istiyorsanız videoya da alırsınız. Okey. Eee şimdi önce şunu göreceksiniz. Sonra şu İki kavesi görmeye çalışacaksınız. Ama velatil bir böyle bir böyle. iki göz birden gidip gidip gelecek. Evet. Refleks olarak. Çünkü bilmiyor gözünüz. Onun için bu egzersiz. Bu ikisini flu bir şekilde aynı anda görmeye çalışacaksınız. Tut ki gördünüz ne yapacaksınız? Gördüğünüz anda şimdi sizin bu görme ince kas hafızanız da yok. Gözünüzün böyle bir refleksi de yok. Siz otomatikman hemen bakıp Aynı anda görmeye başladığınız anda bu aşağıda değil bir tane hemen şuraya koyun. Önce eksiği. Kafanızda ama tabii modelleri konuşacaksınız. Onun istediği model ne, ona ne kadar yakınlık bunlar hani o şekilde birbirinden sonrasını söylüyorum. Önce eksiği tespit ettiniz. Kaç tasarlıyorsunuz? Hepiniz çok güzel kaşlar tasarlıyorsunuz. Şeyi parantez açayım. Sizlere de kalem verip yaptıracaktım. Dün çok yapılı taş gördüm burada. Ve inanılmaz, benim gözümle inanılmaz hatalar gördüğüm için dedim ki Zehra olur da yanındaki yapmıştır. Çuvarlarız şimdi çok fenayım olur. <gülüyor> <gülüyor> bir sıfır eksi başlamıyor bu işe. Vazgeçtim. Onun için sizlere kalem vermem olayına gittim. Kusura bakmayın. Hani baltayı taşa vurmak gibi bir şey olmasın diye. Şimdi taş sarlıyorsunuz? Geliyor elinde bu kaş. Ha çok güzel. Gözle hiç alakası yok. Birazdan o konuları açarak gideceğim size. Bu alnın kaşı değil. Altın oranda bu yüzün kaşı hiç değil. Bu gözün kaşı değil. Hocam çok az böyle birazcık yandan yandan yaparsın. Daha bir, bir şey yapmadım ben. Yok, ben sadece anlatıyorum. Bilmiyorum. O bile çok önemli. Okey harikasın. <gülüyor> en sevdiğim günlerce müdahale eden, atlayan. <gülüyor> Eyvallah çok severim çünkü beni canlı bir diri tutuyor onun için dar kadın diye söylüyorum. Şimdi bunu burada yapıyorsunuz taşı tasarlıyorsunuz moda moda kaşlar belli trendler kaş. beyaz perim var mı şimdi bunların içinde yok. ben götür burada sanırım beni. Ha standart herkese aynı kaş bu gider iki çizgi atıyorum işte şunlar dolar. ya da kalıp alır, kalıbın içini boyarsınız. Ama iki tane çok önemli dediğim şey, yatağa geri dönelim. Biz makyaj yapıyoruz arkadaşlar, pardon. Medikal bir iş yapıyoruz. Medikal bir makyaj yapıyoruz. Makyaj ne oturarak, ayna görüntü. Makyaj beni nasıl görüyorsun? Ayakta görüyorsun, değil mi? Ve algıyı eşit gördüğünde ben de güzel bir makyajım olduğunu düşünüyorsun. Yani kaş, göz, dudak, bu yüzün hepsi birinden biri daha fazla ön plana çıkıp patlamadığı zaman beni güzel ve bütünde güzel olarak algılıyorsun. Makyajın ana bu. Yani ne makyaj, neyi öne çıkartacaksın, neyi alta plana iteceksin. Bu yüzden kaşı çok ön plana çıkarttığımda şu trendi kaşlarla bir kere Bangkok ee... çok boğazım kurulu Kaşı çok önüne çıkartıyorum. Kendi başına çok güzel bir kaş. Ama hmm. bu yüzün kaşı değil, komşunun kaşı. Yani ben öyle diyorum. Şu <gülüyor> taktaki komşunun kaşını aldık koydum. Ve ama o güzel olduğunu düşünüyor ve artık bunun önüne geçemiyoruz. Ben 2009 yılında yeter artık, hani yapmayacağım dediğimde iki sene daha bebelendim. Birçok oyuncum ısrar ettiği için ara ara partay işler yaptım. 2011'den sonra iyice zorlanmaya başladım çünkü gelen her şeyi geri çevirmeye başladım geri çevirme sebebini de söyleyeyim ben para kazanmak için bu işi yapıyorum doğru mudur? doğrudur bir tane eleman tutsam fotoğraflı bütün broşürlerimi şu aslancağın her yerine dağıtsam bir tane arar, iki tane arar şu kaşı yaptığımda bir sene bu kadın suratında benim kalp taşıyor ve zannediyorsunuz ki güzel kaş müşteri getiriyor, her getirmiyor kaş güzel ama şunu denmesi gerekmiyor mu? çok güzelleşmişsin dermesi gerekiyor biz <gülüyor> makyaj yapıyoruz ama şu an öyle bir yere geldik ki gene benim derlendiğim yerlerden biri Kaşın çok güzel, pardon ben güzel değil miyim? <gülüyor> nasıl yani kaşım çok güzel ya? yüzüm var burada benden bak ben, yanağım var gözüm var, dudağım var boynum var, saçım var lütfen kaşım çok güzel ne demek? Şu sektörün geldiği yer burası. Ama şunu biliyorum. 19,5 yılın tecrübesiyle 20'lik olamadım. Herkes <gülüyor> ee, şunu biliyorum. ekmeğini yediğim iş bu. Onun için mesleğinde çok seçeceğim. Çok özür diliyorum ama müşterime bile posta koyabiliyorum. Ama sebebi şu. Elinde o karşıda gelir. Ben doğru olanı yaparım. Çıktığımda herkes çok güzelleşmişsin der ve benim ömür boyu reklamım olur o broşür dağıtıldı ya o bitti bir kere ama benim broşürüm burada bir sene kalacaksa bir sene üç sene, dört sene, beş sene ne kadar zaman ben onu güzelleştirmişsem o beni unutmuyor ondan sonra Cera çok artistli de kaprisli de, olsun suyuna gitti o yapar da pahalıtır da hepsini söylüyor ama bekliyor Her yani de diyorum ki konusu, seni ararım şimdi <gülüyor> iyice Nazlı ama yanlış anlamayın, yolu bu hani ben bildiğim yolu anlatıyorum size bir tane iş harcarsınız ama siz onu geri gönderdiniz diye herkese de söyleyecek. Evet. ve elinde sonunda bir kötü kaş görünce direkt aklına siz geleceksiniz, güvenerek bütün silahlesiyle size gelecektir bu işe güven çok önemli, müşteri çok bilinçsiz, hani zannediyoruz ki <gülüyor> müşteri bilinçsiz ne istiyorsak yapar paramızı kazanırız, bu burada Türkiye'de böyle bir kanun kuralı yok ama Selançarat söylemişti İngiltere'de öyle bir şey yokmuş uzman çok ciddi bu olaydan sorumludur. Sen müşteri istedi diye bu kaşı yaptın diye ee, müşteriyi suçlayamıyorsun Otomatikman mi? Mikrofonda mı ses yok? Ay hocam onlar olmadı sana bunu bağla işte. Benim mikrofonda mı ses yok? Evet. Ondan mı sesimiz çıkmıyor benim ses şey, tıkanmaya başladı. <Gülüyor> ben şunu bir toparlayayım tamamlayayım müşteri istedi ben yaptım ha. ama duyuyorlardır benim ses biz zaten. Duyuyoruz, hocam, ha? duyuyoruz müşteri istedi ben yaptım sorumluluğunuz müşteri yatamıyorsunuz hatunlar yaptırıp çıkıp sektör oluşturmuşlar mahkemeye veriyorlar o uzman da beni uyarması gerekiyordu bu kaç sana olmaz diye ben içgüdülerimle resimden kaynaklı ve eski makyaj bilgilerimden kaynaklı Sürekli reddettiğim mi doğru yapıyormuşum yani. Ve bu size de çıkabilir. Bizde de bir virüs bir gün oluşacak mahkemelerde. O istedi, yaptım. E yaptın, tamam. Nereye yaptın? Gözler birbirine bakıyor. Böyle. burnun dibinde. Hem şeklen. Hem de göz bebekleri bakıyor. Sen bana yapıyorsun buraya abicim. Başlangıcı Gündüz odun gibi. Trendi kaş. Ben yüzü ne ya? Ama kaç güzel. Evet güzel. Nerede güzel? Komşuda. Bizde değil Sen de anladın değil mi? Artık başlarsın. <gülüyor> ben de başlıyorum. Vallahi. Şimdi sonuçta dönüp dolaştırıp makyaj yapıyoruz. O yüzden o yatağı almayalım dedim. Yatakta yaptığımızda bu işi ee, yatırıyoruz oradan saç çekiyor o konuya geri dönelim. Buradan bu çekiyor. Yaş ilerlediyse zaten neler çekiyor neler buradan da çekiyor ben tasarımı yapıyorum boyuyorum ölçüleri alıyorum santim az önce anlattığım bütün hataları yapa yapa aldım ölçüleri